İtaat et, hep derikal. kal. Mirac hadisinde şöyle yer almıştır. Ey Ahmet, kulumun bana ne zaman ibadet ettiğini biliyor musun? Resulullah şöyle arz etti. Hayır ey Rabbim. Allah Celle Celaluhu bunun üzerine buyurdu ki, onda şu yedi haslet bir araya gelince, kendisini haramlardan koruyan sakınma, kendisini ilgilendirmeyen şeylerden alıkoyan bir suskunluk, her gün ağlamasını arttıran bir korku, halvet halinde benden haya etmesini sağlayan bir haya, zaruret miktarınca yemek, ben dünyadan nefret ettiğim için dünyadan nefret etmek ve ben iyileri sevdiğim için iyileri sevmek hasıl olduğunda. İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurdu, Allah'a ibadetin evveli, onu tanıma ve onu tanımanın esası ise onu birlemektir. İmam Sadık aleyhisselam kulluğun hakikati hakkında sorulunca şöyle buyurdu. Kulluğun hakikati üç şeydir. Kulun Allah'ın kendisine bağışladığı şeyde kendisi için bir malikiyeti olduğunu görmemesidir. Zira kullar hiçbir şeye malik değildir ve malın Allah'a ait olduğunu kabul ederler ve onu Allah'ın emrettiği yerde harcarlar. Kul kendisi için tedbir ve çare bulmaya çalışmaz ve tüm gayreti Allah'ın yapmasını emrettiği veya kendisini alıkoyduğu şeyler hakkındadır. Bu takva sahiplerinin ilk derecesidir. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Kulluk beş şeydedir. Karnı yiyecekten boş bırakmak, Kur'an okumak, geceyi ibadetle geçirmek, sabah vakti yakarmak ve Allah korkusundan ağlamak. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti de melekler orada fesat yapacak, kanlara katacak birini mi var edeceksin? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni devamlı takdis ediyoruz dediler. Allah ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Bir başka ayette şöyle buyurulmuştur. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Nisbah-ü şeriyada İmam Sadık aleyhisselamın Şöyle buyurduğu yer almıştır. Ubudiyet, batını rububiyet olan bir cevherdir. O halde ubudiyette yok olan şey rububiyette bulunur ve rububiyette gizlenen şey de ubudiyetle elde edilir. Allahu Teala buyurdu ki: "Ey Adem oğlu! Ben asla ölmeyen diriyim. O halde emirlerime itaat et ki seni de asla ölmeyecek bir diri kılayım. Ey Adem oğlu, ben her neye ol dersem o da olu verir. O halde emirlerime itaat et ki seni de böyle kılayım ve her neye ol dersen o da olu versin. Hazreti Ali, her kim kulluğun şartlarını yerine getirirse özgürlüğe layıktır buyurmuştur.